Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Ekim 2019 siz sevgili akrep burçlarına ne gibi etkiler getirecek bunlardan bahsetmek için bu videoyu hazırlıyorum. Bu ay her zamankinden farklı bir sistem belirledim ve e, koç burcundan başlayarak balık burcuna gittiğim sistemde artık balık burcundan başlayarak koç burcuna doğru gitmeye karar verdim bu ay için. Sizi de eee Yay burcundan sonra paylaşıyor olacağım sevgili akrep burçları. Evet e, oldukça sakin ağustos ve hızlı bir eylül ayından sonra taşların yerine oturmaya başladığı bir Ekim ayını aslında gözlemleyeceğiz. Ve Ekim ayı bir nevi sizin ayınız sevgili akrepler. Öncelikle e, her birinizin doğum gününü de kutluyorum. Güzel bir e, yıl ve yaş diliyorum. Biliyorsunuz güneş dönüşü haritalarınızda özellikle sevgili akrepler, güneş akrep burcu olanlar bu dönemde baktırabilirsiniz. Çünkü yıllık öngörüleriniz güneş dönüşü haritasında mevcuttur ve doğum gününüzden itibaren alacağınız etkileri bu haritada görebilirsiniz. Evet güneş dönüşü haritalarında. Özellikle doğum gününüzden bir sonraki doğum gününüze kadarki etkileri, e, öngörüleri öğrenebilmeniz mümkün sevgili akrep burçları. Evet, Ekim ayına başlayacak olursak e, hemen Ekim ayının başında 3 Ekim'de. Burcunuzun gezegeni Plüton'un retrosunun tamamlandığını görüyoruz ve biraz derin bir nefes alıyoruz sevgili akrepler. Özellikle bahar aylarından itibaren Oğlak Burcu'nda retro konumda olan Plüton ve Satürn bizi e, ilgilendiği ev ve alanlarda oldukça zorladı diyebilirim. E, Oğlak Burcu sizin enizi temsil ediyor ve özellikle yakın çevre ilişkileriniz, kardeşleriniz, kuzenlerinizle ilişkileriniz, kontrol dışı bu şekilde e, zorlanmalarla geçmiş olabilir ve bunun yanı sıra kendinizi ifade ederken her zamankinden daha çok zorlanmış ve iletişim kurmakta e, büyük problemler yaşamış olabilirsiniz. Özellikle aracınızla ilgili sıkıntılar, belki iletişimle ilgili problemler, kısa seyahatlerde aksaklıklar, eğitimle e, ilgili zorluklar yaşamış olabilirsiniz, mental zorluklar. Bunlar artık 18 Eylül'de Satürn retrosunun tamamlanması ve Ekim itibariyle de Plüton retrosunun bitmesi ve bu iki gezegenin düz seyrine başlamasıyla artık rayına girecek, yakın çevre ilişkileriniz düzenlenecek. İletişim konusunda biraz daha kendinizden emin ve ne istediğini bilen bir tutum sergilemeye başlayacaksınız. Özellikle bu. E kontak kurduğunuz kişilerle ilişkileriniz daha sağlam, daha istikrarlı ve net olmaya başlayacak sevgili akrepler. Tabii ki bu süreç Ekim ayının başından itibaren başlayacak ancak uzun bir vadeye dayanıyor. Evet aynı gün içerisinde Merkür'ün burcunuza geçiş yaptığını görüyoruz. Merkür terazi burcundaydı. Yani geçtiğimiz ay biraz içinize yöneldiğiniz biraz daha içsel dünyayla ilgili problemleri çözmeye gayret gösterdiğiniz bir zamandı. Ve artık Ekim ayı itibariyle sahne sizin diyebilirim. Merkür'ün burcunuza geçmesiyle kendiniz rahat bir şekilde ifade edebileceksiniz. Kurduğunuz kontaklar sizin için faydalı kontaklar olacak. Daha iletişimci daha uzlaşmacı daha ne istediğini bilen ve istediğini net bir şekilde ifade edebilen bir imaj sergileyeceksiniz. Bu da insanların sizinle iletişim kurmasını ve size meramını iletmesi bakımından aslında olumlu bir tesir gösterecek diyebilirim. 4 Ekim'de ise Mars'ın terazi burcu işte transitine başladığını görüyoruz. Mars'ın 12 geçmesiyle biraz e, uyku problemleri yaşayabilirsiniz. Biraz öfke problemleri hani böyle e, öfkeyi içinize atabilirsiniz daha doğrusu. E, bu süreçte yaşadığınız e, artık e, konular her neyse sizi içten içe kemiren ve uyku problemleri yaşamanıza, kendi kendinize kızmanıza, pasif agresif tutumlar sergilemenize neden olabilir. Bu süreci biraz daha stabilde atlatmakta, atlatabilmekte fayda olduğunu düşünüyorum. İlerlediğimiz zaman 7 Ekim günü sert enerjili günlerden birisi. Özellikle Merkür ve Uranüs, Güneş ve Satürn arasındaki sert açı. İçsel olarak sizi biraz yorabilir ve kendinizi ifade ederken bilhassa e, ikili ilişkilerde kendinizi ifade ederken karşınızdaki kişinin size karşı öngörülemez tutumu e, sizin e, dengenizi bozabilir ve zihninizi bu alana daha çok odaklayacağınız için e, biraz e, birkaç gün boyunca sıkıntılı günler deneyimleyebilirsiniz sevgili akrepler. Ancak 8 Ekim'den itibaren venüsün de burcunuza geçmesiyle beraber artık biraz daha parladığınız, biraz daha göz önünde olduğunuz, kendinizi fiziksel olarak çekici hissettiğiniz bir süreç başlayacak. Bu süreçten itibaren özellikle ikili ilişkilerde ne istediğinizi tam olarak ifade edebilirken karşı cinsin dikkatini çekebilme potansiyeliniz yüksek olduğu gibi bunun yanı sıra kişisel olarak da kendinizi daha iyi ve motive hissedebileceksiniz. Özellikle kişisel bakımınız, dış görünümünüzle ilgili yenilikler ve değişiklikler yapmak istiyorsanız 8 Ekim tarihinden itibaren Merkür retrosuna kadar yapabilirsiniz sevgili akrepler. Evet, 12 Ekim günü Mars ve Uranüs arasında güzel bir etkileşim var. bu 12. evinize biraz şifa verecek enerjilerden birisi. Özellikle ikili ilişkiler anlamında sorunlar yaşayan, evliliğinde Ortaklığında bir takım problemler yaşayan akrep burçları biraz daha artık içsel huzuru bulmak bakımında ikili ilişkilerde bir adım atıp karşısındaki insana biraz daha empatik yaklaşarak ne istediğini anlamaya gayret gösterebilir ve bu hususta iyicil etkiler ve destekleyici etkilerden nasibini alabilir. 13 Ekim günü ise hem iyi enerjilerin hem de zor enerjilerin hakim olduğu bir gün. Burada özellikle yine partnerle yaşanacak bir takım problemler ortaya çıkabilir. İlişki problemleri, duygusal problemler. İki ilişkilerde özellikle beklenemeyen ve öngörülemeyen hani ani gelişen durumlardan kendimizi muhafaza etmek adına. 8 pardon 13 Ekim gününü biraz e, stabilde geçirmeye çalışmalıyız Evet 14 Ekim günü ise bir dolunayımız var koç burcunun 20 derecesinde bu dolunay e, oldukça önemli bir dolunay çünkü biliyorsunuz koç burcu zodyan ilk burcu ve başlamakla ilgili bir burçken e, sonlandırmakla ilgili bir enerji yani dolunayla bütünleştiği zaman yeniden başlamak için eskiyi kapatmanın ve bitirmenin e, önemli olduğunu vurgulamaya çalışıyor esasında koç burcunda meydana gelen dolunay sizin altın icanızı aktive ediyor sevgili akrepler. Bu da yeni bir işe başlamak için eski işe sonlandırmak, yeni bir sorumluluk ve yeni bir günlük rutine başlamak için eski rutini sonlandırmak adına atacağınız bir adımı göstermekte. Bunlar dediğim gibi iş hayatınız, iş düzeniniz, iş potansiyeliniz ve sorumluluklarınız olabileceği gibi. Bunun yanı sıra e, günlük rutinleriniz, e, sabah e, hangi saatte kalktığınız, akşam hangi saatte yattığınızdan tutun da beslenme stiliniz, spor Düzeniniz günlük işlerinizi nasıl organize ettiğinize kadar varan bir yelpaze aslında bunlarla ilgili yeni bir rutine başlamak adına eski rutini sonlandırma ve yeni bir takım kararlar alma evresinde olacağınızı göstermekte. 14 Ekim itibariyle başlayan süreç özellikle tabi dolunay günlerinde biraz sağlığınıza dikkat edin çünkü altıncı evinizde dolunay meydana geldiği için özellikle bir sağlık problemi neticesinde alınacak kararlar da olabilir bu örnek veriyorum. Çok yoğun bir iş hayatınız vardır ve artık sağlığınıza yükseltmiştir ve siz bundan sonra iş hayatınızla ilgili bir takım yenilikler yapma ihtiyacı hissedersiniz. Veyahut çok sağlıksız besleniyorsunuzdur bir rahatsızlık çıkar ve bunun akabinde beslenme rutininizi veya spor rutininizi değiştirirsiniz gibi. Sağlığınıza dikkat etmekte fayda var özellikle tansiyon problemleri ve kalp problemlerine bu dolunay günlerinde biraz dikkat etmenizi tavsiye ederim sevgili akrepler. 16, 17, 18, 19 ve 20 Ekim günlerini kapsayan 5 günlük süreci ben çok iyi değerlendiriyorum. Burcunuzdaki Merkür ve Burcunuzdaki Venüs, Balık Burcundaki Neptün ve Oğlak Burcundaki Satürn ve Plüto ile yapmış olduğu iyicil açılarla sizi destekleyecek. Özellikle bu destekleyici enerji 16 Ekim'de hani sezgisel ve manevi olarak arkanızda hissedeceğiniz bir gücü esasında temsil etmekte. Bu güçle beraber... Bilhassa yakın çevrenizden, arkadaş çevrenizden alacağınız manevi destek, e, duyacağınız haberler sizi daha çok motive edip hayata biraz daha bağlayabilir ve e, bazı konularda daha girişken olmanızı sağlayabilir. 16 Ekim'de başlayan enerjiden bahsediyorum. 20 Ekim'de meydana gelecek enerji ise daha çok yaşam felsefenizi ve görüşünüzü tetikleyecek güçlü ve sağlam bir duruş sergilemeniz hayata karşı bunun için gerekli olan doneleri size sunacak kontaklar ve destekler aslında daha görünür hale gelmeye başlayacak. Oldukça iyi bir süreç bu 5 günlük süreci değerlendirmekte fayda var. Takip 21 Ekim'deki Mars ile Kuzey Ay düğümünün sert açısına kadar. Mars'la kuzey ay düğümü arasında ve Mars'la aynı zamanda güney ay düğümü arasındaki sert etkileşim sizi ne şekilde etkileyecek diye bakacak olursak öncelikle şunu söylemek istiyorum. Önce burçlardaki değişimler e, en çok koç, terazi, yengeç ve oğlak burçlarını etkiledi. 2019 yılından beridir. Mars'ın terazi burcundan yani sizin 12. evinizde konumlanması ve kuzey ay düğümünün yengeç burcunda bulunmasıyla 9. evinizle ilgili bazı sıkıntılı durumlar ortaya çıkabileceğini göstermekte. 9. ve 12. ev aksında özellikle eğitim hayatınızla ilgili bir takım meselelerin problem olabileceği, ve bunun yanı sıra yaşam görüşünüz, hayat anlayışınızla alakalı bir takım sorgulamalar yapmanız gereken durumlarla yüzleşmenizi sağlayacak zorluklar çıkarabilir. Bunlar tabi kontrol dışı ve çok da istenmeyen zorluklar olacaktır büyük ihtimalle. Ancak etkileri birkaç gün içerisinde son bulacaktır. Burada çıkarmanız gereken dersi ve anlamanız gereken mesajı aslında anlamaya çalışacaksınız. Aksi takdirde. Zorlanmanız söz konusu olacaktır sevgili akrepler 23 Ekim günü ise güneş burcunuza geçiş yapıyor güneşin burcunuza geçmesiyle beraber artık daha çok sahnede olduğunuz sahnenin sizin olduğu bir dönem başlayacak ve Kasım ayı itibariyle de bu durum devam ediyor olacak. Güneş burcunuzdayken e, insanlar sizi daha çok dinleyecektir. Daha çok göz önünde olacaksınızdır ve insanların ilgi odağı olacaksınızdır. Bununla beraber birçok gezegenin Venüsü ve Merkürün de burcunuzda olmasıyla beraber insanları etkileyebilme, insanları tefsir altında bırakabilme potansiyelinizin arttığını belirtmek isterim. Burada özellikle ikna kabiliyetinizi kullanarak istekleriniz ulaşmak konusunda şansınız denemeniz faydalı olacaktır sevgili akrepler. Özellikle 20 23 Ekim'den itibaren 31 Ekim'deki Merkür Retrosu'na kadarki bir haftalık süreci değerlendirmeniz gerekmekte diye düşünüyorum. 25 Ekim oldukça güzel bir gün. Venüs ve Plüto arasında güzel bir etkileşim var. Venüs burcunuzun 20 derecesinde ve Plüto oğlak burcunun e, 20 derecesinde konumlanmış durumda olacak. Bu etkileşimlerle beraber özellikle 3. evinizle ilgili güzel haberler alabileceğiniz, kardeşleriniz, yakın çevrenizle alakalı güzel gelişmeler yaşayabileceğiniz ve e, kısa seyahat imkanları yakalayabileceğiniz durumlar söz konusu olabileceği gibi aynı zamanda yakın çevrenizin dönüşümüne şahitlik edecek. Güzel olaylar silsilesiyle de karşılaşabilirsiniz. Örnek veriyorum yeni bir eğitime başlamak. Yeni bir iş anlaşması imzalamak, yeni bir kontrat yapmak gibi hayatınızı dönüştürecek ve sizin istediğiniz anlamda sizi pozitif etkileyecek anlamda güzel dönüşümlere de açık olacaksınız sevgili akrepler. 27 Ekim günü biraz sert enerjiler var. Çünkü terazi burcundaki Mars ve oğlak burcundaki satürn arasında bir sert açı meydana gelecek. Mars sizin 12. evinizde konumlanıyor olacak. Bununla beraber Özellikle alacağınız haberlerin biraz sizi öfkelendirmesi, kızdırması, geçmişinizle özellikle kızgınlık içerisinde olmanız gibi durumlar ortaya çıkabileceği gibi. Kardeşleriniz veya yakın çevrenizin yaşayacağı sıkıntılı durumlarda birkaç gün sizi uykusuz bırakabilir ancak hemen akabinde gelen yeni ay ile beraber biraz toparlanacağız diyebilirim. Bu yeni ay 28 Ekim 2019'un sabah saatlerinde burcunuzun 4 derecesinde meydana gelecek. Burcunuzda meydana gelen bu yeni ay ile beraber sevgili akrepler artık her alanda birçok tıkanık kalmış ve birçok sorunlu bölgeyi tamir etmeye başlayacağınız yeni bir evreye geçiyorsunuz aslında. Bu yeni ay ile beraber hemen hemen senede bir defa deneyimleyeceğiniz, kendinizle ilgili her alanda fiziksel görünümünüzden tutun da karakter özellikleriniz, iletişim tarzınız, ailevi ilişkileriniz ve kariyer hayatınız, aklınıza hangi konu geliyorsa, bütün konularda e, yenilikler arayışında içer, arayışı içerisinde olacağınız ve bu yeniliklerle ilgili önemli adımlar atma konusunda motivasyonunuzun yüksek olacağı ve yeni kararlar evresine Ekim ayının sonu itibariyle geçeceğinizi söyleyebilirim. Oldukça güzel bir yeni ay. Her alanda yenilik yapmak için uygundur. Fiziksel görünüşünüzle ilgili de bir takım değişiklikler yapmak istiyorsanız bu yeni ayı takip edebilirsiniz. 28 Ekim günü aynı zamanda güneş Uranüs arasında sert bir açı var. Bu da ikili ilişkilerde yine bazen öngörülemez ve beklenmedik durumları ve tartışmaları getirebilir. Ancak biliyorsunuz zaten oranüsün boğa burcuna geçmesiyle beraber ve güneşin akrep burcunda olması zaman zaman ikili ilişkilerde egosal, ben-sen kavgalarını ön plana çıkaracaktır. Özellikle yaptığınız fedakarlıkların fazlasıyla hesabını sormak isteyeceğiniz bir süreç deneyimleyeceksinizdir. Güneş burcunuzda olduğu sürece için boğa ile ilgili zaten detaylı bir video hazırlamıştım. Bunun genel etkilerini zaman zaman meydana gelen açılarla deneyimliyor olacaksınız sevgili akrepler. Ayı kapatırken 31 Ekim'de Merkür'ün burcunuzdaki Merkür'ün retrosuyla kapatacağız. Retro harekete başlayacak Merkür burcunuzdan dolayısıyla sözleşmeleriniz anlaşmalarınız imzalarınız bu tarihe kadar hallolmuş olmalı aksi takdirde ufak tefek aksaklıklar özellikle Merkür'ün temsil etmiş olduğu konular eğitim zihinsel faaliyetler iletişim becerileri yakın çevre ilişkileri insanlarla kontak halinde olmuş olduğunuz her türlü konuyla ilgili aksaklıklar olmasını önlemek adına imzalarınızı bu tarihe kadar atmanızı tavsiye ederim sevgili akrepler Oldukça güzel göz önünde olduğunuz parladığınız yeni kararların yeni bir döngünün aslında arefesinde olduğunuz bir ay diyebilirim. Ekim ayı Kasım ayı itibariyle artık bu kararları uygulamaya koyacaksınız. Umarım çok güzel bir ay geçirirsiniz. Bu ay sizin ayınız sevgili akrepler. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğene tıklarsanız aşağıda yeni video ile ilgili yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Bu arada videolarımdan haberdar olmak için zil tuşuna basarak bildirimleri açmanızı da tavsiye ediyorum. Danışmanlık almak isteyenler Instagram'dan opikusastroloji hesabını takip edip DM yoluyla ulaşabilecekleri gibi evrenselkadimbilgiyatici.com adresine de e-posta gönderebilirler. Hoşçakalın.